Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha birlikteyiz bugün Safranbolu Eflani'deyiz dağdan ormandan kuşburnuları topladık bakın gördüğünüz gibi kuşburnu reçeli ya da marmaratı diyebiliriz bunu yapacağız önce sağında solunda mesela şöyle göstereyim bakın sakalları oluyor bunlar bıçakla tek tek bu şekilde temizleniyor ve yıkanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın görüyorsunuz bıçakla kesilmiş. Ondan sonra şimdi devamında da ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. İşte bunlar doğal. Eflanin ormanlarından topladığımız kuş burnular arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlenmiş olan kuş burnularını şu anda suluyoruz. Yani suluyoruz derken yıkayacağız. Önce hortumda suyu doldurduk. Tabii köyümüz şu anda kalabalık olduğu için çoluk çocuk seslerini duyabiliyorsunuz. İdare edin. Gördüğünüz gibi yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra bunun adı neydi? Satı Bey? Bakır tencere. Bakır tencereymiş arkadaşlar. Şimdi izleyenler bakır tencereyi de bilmiyorsun demesin. <gülüyor> Satı Bey gidelim hadi. Dur. Tabii acele ediyorlar arkadaşlar. Herkes kendine dağa gidiyor şimdi. Kuş bunu toplayacak. Kalabalıktan duyuyorsunuz zaten. Çiren de toplayacaklarmış arkadaşlar. Bu şekilde mantar duyuyorsunuz. Mantar toplanacak. Herkes kendi hazırı topluyor arkadaşlar. Köyde ormana gidilecek şimdi. Biz de bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz size. Tabi siz evde bunun daha küçük çapta yapabilirsiniz. Ama bunun özelliği doğal arkadaşlar. Eflani'den, Safranbolu Eflani'den Eflani Fırıncı arkadaşlarımıza selamlar. Gördüğünüz gibi önce böyle yıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ateşi bizi yaktık temizlediğimiz kuş bunularını getirdik şimdi ateşe koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağını da açıp gösterelim bakın su yok değil mi bunun içinde? Yok, su yok. Su yok. Şimdi su konacak arkadaşlar. Ateşi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi su koyuyoruz. Suyu ne kadar su koyuyoruz Satı Bey? Üzerinden açacak. Üzerinden açacak şekilde değil mi? He. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. 5 litre su. 5 litre su koyduk. Tabi bu sizin yaptığınız kaba göre değişir arkadaşlar. Bu ne olacak şimdi? Kaynayacak burada. saat kaynayacak. Ne kadar? Kaç saat? 1 saat. saat. Arkadaşlar 1 saat kaynatıyorsunuz. Evet sayın seyirciler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuşburnularımız kaynıyor Yaklaşık evet. yarım saat oldu Bir saat bir buçuk saat bu şekilde evet. Kaynatacaksınız Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz Ara sıra açıyoruz Tabi burada bahçede imkanımız olduğu için Siz bunu Türk'te Aygaz'da ocakla Yapacaksınız Kuşburnularımız doğal Eflani kuşburnusu Ormandan topladık dün bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Su koyuyoruz biraz daha. Dibi yanmasın diye. Dibi yanmasın diye. Dibi yanmasın, diye. Dibi yanmasın, diye. Dibi yanmasın Suyu diye. çektikçe biraz su koyacaksınız. Yoksa biraz dibi yanar. Bu şekilde karıştırıyoruz biraz daha. Mineşin sen sen uyalım suyu? Ben bu suyu şekilde bu devam ediyoruz. Şu anda 40 dakika oldu. Biraz su ekledik dibi yanmasın, yanmasın diye. Bir saat, bir buçuk saat bu şekilde kaynatmaya evet. devam. Evet arkadaşlar. Ay, su çektikçe su koyuyoruz Ay, gördüğünüz Ay, gibi. Şimdi bak, siz bunu Bordol. evde yapıyorsanız düdüklü Bordol. tencerede bir saat kısık ateşte yaptığınızda pamuk gibi oluyor. Patates gibi, püre gibi oluyor. Biz tabii bahçede yaptığımız için sürekli su koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz evet. gibi biraz daha kaynayacak. Evet. Bir saat oldu. Bir buçuk saat kaynasa yetiyor değil mi? Evet. Yaklaşık bir buçuk saat böyle kaynattık arkadaşlar. Bakın fokur fokur ediyor. Dibi yanmasın diye su koyacaksınız ara sıra. Suyunu çabuk çekiyor çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Öyle yapacağım zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice kaynadı. Yaklaşık 1,5 saat kaynadı. Siz bunu evde yaparsanız 1-1,5 bir, bir saat düdüklü tencerede kısık ateşte bu şekilde kaynatacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan büyük bir leğene Leğen mi diyoruz? Ne diyoruz buna? Leğen. Hı -hı. Kap, kabın içinde. Evet Herkes fikrini söyleyebilir arkadaşlar. Büyük kabın içinde. Şöyle yaptım, Halime'nin dediği gibi. Bunun altında ne Hı -hı. var? Bunun içinde leğene. Koyacağız sosuna. Tamam. Suyu alttan alttaki kaba geçiyor arkadaşlar, üstte de kalıyor Buradan süzgeçten geçirecek ne süzgecidi bunun adı makarna makarna süzgeci çevgir mi Evet biraz soğumasını bekleyeceğiz biraz soğumasını bekliyoruz arkadaşlar bekleyelim Evet biraz soğuduktan sonra arkadaşlar bu şekilde Kadar çekirdekleri çekirdekleri iyice ayrılana ayrılana kadar değil mi? Evet böyle bu şekilde eziyoruz zaten iyice yumuşaması lazım bu şekilde ezmeye devam. Arkadaşlar Heh. bakın. Evet. Şimdi biraz kaynanmış suyundan üzerine koyuyoruz. Daha kolay yumuşasın diye. İşleme devam. Ee, i̇şleme devam. Geçirmeye devam ediyoruz taşıkla. Bakın Hadi. altına. Çıkıyor evet, gördüğünüz altına gibi. Altında posası çıkıyor. Evet. Sonra bunu ince şu süzgeçten geçireceğiz. Evet. Elekten geçireceğiz. Elekten geçireceğiz. Elekten, Şurada. Elekten evet. Elekten geçireceğiz. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Kaşıkla ezdikten sonra artık elimizle tekrar soğuduğu için. soğuduğu için elimizle geçirmeye başlıyoruz. Elimizle geçiriyoruz iyice şimdi suyu çıkasıya kadar. Posası da çıkıyor bu arada. Evet iyice elimizle eze tekrar elini. posasını Hadi çıkartıyoruz. Öyle. Tamam, devam yani edelim. Evet. Şimdi <gülüyor> posasını ve suyunu tekrar süzgeçten i̇nce döküyoruz, evet. ince elekten. Evet. Maşallah. Bunu burada tekrar şimdi süzeceğiz. Evet. Şöyle geçireceğiz. Evet. Bunun gibi bileen olması lazım. Bunun altına da anne sanki. Kaşık yardımıyla yapsak ha, daha ya. iyi olur. Evet. Ay, geldi. Onu kaya annesi de aktaracak. Evet. Çok fazla karışmasın. Kaşıkla var. bu şekilde. çekiyorum biliyorum. Çekiyor, çekiyor. evet. Elekten. Biliyorum da kızıyormuş. Rahat Böyle şey mi olur? Bu evet. şekilde karıştırarak gördüğünüz gibi geçiyor, It. azalıyor. It. 20 gelmişsin. Eskiden yaptığım şekilde Aşağıya da, suyu anne. ve posası Akıyor Eskiden nasıl Eskiden <gülüyor> Kaya Kaya başıma yapıyordum oğlum ben bunu eskiden Beş tane kızı doyuruyordum de Beş tane kızı doyuruyordum Beş tane de damadım oldu Onları da doyuruyorum tutalım Salçamı da yapıyordum Kaya Halime, bana biraz su tamam ben ben biraz kenara çekin alt tarafı bakalım gösterelim. Evet, şu şekilde alta geçiyor. Tekrar bunu ocağa koyup kaynat kaynatacağız. Kaynatacağız evet. Bir taraftan da öbür taraf yine devam ediyor tabi bakın. Tabi bir taraftan geçirmeye devam ediyoruz. Halime, su getirir misin? <gülüyor> İsimlerimiz de deşifre oldu arkadaşlar böylece. Efkaneli fırıncı arkadaşlara selamlar bu arada sereden varsa. Şunu kullanmak istemiyorum ama onun ne işi ya? İyice azaldı. Tamam. Seviyoruz. Tamam. Tamam. Aşağıya iyice suyumuz. Şöyle mısvasımız. Aşağıya gördüğünüz gibi şu şekilde azaldı. Aşağıya alt tarafa geçti. Üstündekini mi kaynatacağız, altındakini mi? Altındakini. <gülüyor> Altındaki. Daha geçirmeye bu şekilde devam ediyoruz. İnce Böyle elinden, basit işte ince yani. şu ileri şeyleri evet, oluyor. Onlar geçirmiş işte içine şey geçmesin mi? diye tekrardan sık evet. elekten geçiriyoruz. Bunu önceden büyüklerimiz ince çoraptan geçiriyorlardı. Zaman ilerledikçe değiştikçe devir. Bunu elekten geçiriyoruz artık. Eskiden, Eskiden çorapla, evet, ince, ince var, çoraplar, ince, parizyen. Yani. Evet, evet. Aynen. Müjde çoraplardan <gülüyor> geçiriyorduk biz bunu önceden. Şimdi her şeyi bir kolaylık var. Böyle ince elekten geçiriyoruz. Selam. Alıver Evet, şimdi en son bölümüne geldik arkadaşlar. En son Birazcık daha su katıp elimizde gördüğümüz gibi konuşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bilmiş bu şekilde geçiyor. Atıp, Aynen, iyice şimdi çekirdekleri kalsınya kadar şey. geçiriyoruz. Tabi elle daha seri. Tabii elle ay, daha ay, çabuk oluyor. Onda hiç batmadıydı. Bunda kaşıkla kaşıkla, yaptığım, ya, kaşıkla o yaptığımız ya. zaman bu kadar kolay geçmiyor. Ama elle yapıldığı zaman daha çabuk ve daha rahat tamam. geçiyor. Falan da Tabii. Şimdi bir kaldırın ay, alt, da alt tarafını ya, evet. görelim. Geçirip, şimdi şimdi şey gördüğünüz şey gibi oluyor. altta <gülüyor> süzgeçten <gülüyor> geçirdik <gülüyor> ince süzgeçten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi alt, alt tarafını gösterelim. Bunu Hayırlı iki buçuk saat kaynatacağız arkadaşlar. Şeker koyacağız. Şekerini koyarken zaten göreceksiniz şekilde elimizde yapıyoruz kilo, arkadaşlar kaç kilo şeker 2 kilo, i̇ki kilo, i̇ki kilo yeter şeker gelmesin. ondan sonra olur. da iki buçuk saat eline kaynayacak üç kadar. saat iki buçuk üç saat değil mi koyulana kadar, koyulana kadar değil mi kadar. zaten kaynayınca kıvamı belli oluyor koyulaşacak iyice evet buraya boş evet. Şimdi biraz zorun arkadaşlar bunu biraz daha sıcak su ilave ediyoruz Aha. daha rahat geçirmek için hepsini koydum. Evet arkadaşlar posasını gördüğünüz gibi aldık. Alttaki suyu tekrar kaynamaya getirdik arkadaşlar. Ne kadar alttaki şimdi koyduğumuz 5 kilo mu? Evet evet. 5'e 2 mi? Yaşadık. 4, 4, 5 kilo falan var. 2 kilo şeker yeterli. Biz biraz böyle ekşi gibi seviyoruz. Çok bal gibi de olmasın. Ha, o yüzden 5'e 2 gibi. Evet. 2 kilo, 5 kilo evet. aşağı koru bu yaptığımız malzeme, 2 kilo gibi evet. şeker koyduk. dibine sarmasın diye sürekli karıştırıyoruz, değil mi? Çaylar buz oldu bu arada. Geri Koyu kıvama gelinceye kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Şimdi saat vermesek daha iyi olur sanırım, değil mi? Koyu olana kadar. Bu sürekli böyle karıştırılacak. Tabii siz evde yaparken daha az yapabilirsiniz. Ona göre şekeri burada yaklaşık 5 kilo civarında malzememiz. 2 kiloluk şeker koyduk. Bak bak bak böyle şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Karıştırarak buna devam ediyoruz. Koyulana kadar karıştırıyoruz. Sonra soğuduktan sonra mı e, kavanozlara koyuyoruz? Evet, evet. Yok, sıcağı... Hayır, sıcakken, sıcakken kavanozlara koyuyoruz, kapatıyoruz, tutuyor. Yerken açacağız. Tamam. İş afiyet iyi. Ondan sonra afiyet olsun diyoruz. Birazdan e, kaynadıktan sonra zaten koyuluğunu göstereceğim size. Tamamen doğal. Evet, tamamen bitkisel. Evet. Tamamen duygusal değil değil mi? De tamamen duygusal değil tamamen doğal ve bitkisel tamam elle toplama Evet ormandan toplandı ormandan Eflane ormanlarından Ocak'ta arkadaşlar eflaneli arkadaşlara selamlar seyredenler varsa biraz sonra iki iki buçuk saat böyle kaynayacak koyulana kadar ondan sonra e, kavanoz haline nasıl koyacağız kavanoza son bitmiş halini göstereceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar 2-2,5 saat kaynattık kıvamı bakın e, ağzına kadardı. Gördüğünüz gibi azalmış yani koyulaşmış. Buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle gösterelim. sıcak Allahım sıcak kavanozlara ee, koyuyoruz çift, sıcak çift sıcak yok. zaten sıcak koyduğumuz için <gülüyor> hava almayacak soğuyunca kitleniyor zaten hemen kapakları ooo bir kaynadı kısım çok nasıl olsa gördüğünüz gibi arkadaşlar kapaklarında sıcak sıcak sıcak sıcak sıkıştırınca zaten takır tukur sesleri görüyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi ve bunun evde yapımını çekeceğiz arkadaşlar. Evde yapımını. Tabii o malzeme bilandır olduğu için otur şeyler, malzemeler, aletler daha hızlı gerçekleşiyor. İşte bu şekilde. Afiyet olsun. Yapın, iyin diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz.